dünya ortalamasına baktığımızda küçücük bir topluluk var. Yüzde beşlik bir topluluk var. Dünyadaki bütün farkı yaratan aslında. Harika ürünleri ortaya koyan harika girişimler yapan, harika sanat eserleri ortaya koyan. Geri kalan yüzde doksan işte öyle yaşayıp gidiyoruz. Ve bu yüzde beşi geri kalan yüzde doksan beşten ayıran temelde üç madde var aslında. Bir tanesi ne istediklerini çok iyi biliyorlar. Ve bu dürtü kontrolünde çok çok önemli. Üzerinde duracağız. Çünkü sen ne istediğin konusunda süper kararlıysan dürtülere yani o anda işte bileyim, sosyal medyada gidip Instagram'da bir saatten bakime kendi kaptırmıyorsun. Çünkü gitmek istediğin yere çok çok iyi biliyorsun. Bunu çok özümsemişsin. İkinci konu bu istediklerinin peşine tam güçleriyle düşüyorlar. Ya i̇stiyorum ama işte yani, yani akşam da bununla bir ara ilgilenirim. Yani bu arada işler yoğun bir arada bununla da ilgilenirim gibi değiller. Full güçle yükleniyorlar o işe. Üçüncü bacakta da bu istediklerini alana kadar da bu işi bırakmıyorlar. Etrafta gördüğünüz bütün üstün başarıların arkasında bu üç tane mesele var. Bu yüzde beşin peşine düşmeye çalışıyoruz. Ve bu çok zor bir şey. Bunun da zorluğunun bir temel sebebi aslında etrafımızda kimlerin olduğu. O yüzden dürtü kontrolünün birinci adımı bence bir çevre temizliğiyle başlıyor. Yani çevre temizliğinden kastım nedir? Sizi o %95'in içine çekmeye çalışan, yani işte öyle hayata kendi bir şekilde kaptırmış, bir hedefi hayali olmayan, hedefi hayali olanlara sataşan, çünkü bu %5 hep saldırı altındadır. Diğerlerinden farklı bir şey yapmaya çalışıyor. Diğerleri ise o büyük sürü hep kendine çekmeye çalışıyor. Bunun o yüzden saldırırlar buna. Yani tarihte hep öyle olmamış. İşte ne bileyim bilim insanlarına saldırmışlar, başarılı felsefe Saldırmışlar, Sokrat'ı zehirlemişler, adamların ötesi varmış. Niye? Çünkü geri kalan %95 böyle bir %5'in bu tip bir başarısından hoşlanmıyor açıkçası. O yüzden birinci konu çevre temizliği açıkçası bana sorarsanız. Dürtü kontrolünde çevremizdeki yanlış insanlardan kurtulmamız gerekiyor. Bunu şöyle bir benzetmeyle belki aklımıza da yer etmesini sağlayabiliriz. İstanbul gibi bir yerde hep trafikten kaçmaya çalışıyoruz değil mi? Sürekli ne yapsak da trafiğe girmesek diye acaba çaba harcıyoruz. Fakat sonra hayatımızla ilgili kararlarda nasıl bir iş yapayım ben, hangi konularla ilgileneyim, Hangi konuda kendimi geliştireyim de, onu da ne yapıyoruz? Tam tersine yapıyoruz, gidiyoruz. Koyun sürüsünün tamamına katılıyoruz. Çoğunluğun, kalabalığın ordu yere katılıyoruz. Yani galiba birinci kurtulmamız gereken dert bu. Kalabalıklardan kurtulmamız gerekiyor. Çünkü kalabalıkların bizi sürüklemeye çalıştığı yer her zaman vasat. Vasatlıktan da kastım, bir kendi yolları var, işte öğretilmiş bir başarı yolculukları var, pek de bir fark yaratan bir şey değil. Sen de buraya gel arkadaş diyorlar. Ve çevrenizdeki insanların, daha fazlası bu şekildeyse siz de içlerine alıyorlar. Çünkü biz biraz sosyal varlığız. Bu sürüye kendimizi kaptırmamak galiba bir numaralı konu. O yüzden bir etrafınıza bakın. Yani eğer dürtü kontrolünden kurtulmak istiyorsanız bu insanları hayatınızdan çıkarmanız lazım. Çünkü siz o gün ekstra eforlu, bir şeyi üstü iyi yapmak için, diğer herkesten farklı yapmak için bir efor harcarken bunlar geliyorlar. ''Ya ne yapıyorsun?'' diyorlar. Şirketlerde falan çok rastlıyorum bunu. Pırıl pırıl bir genç var, acayip güzel fark yaratmak istiyor. Öbürleri başlıyorlar. Ya ne yapacan öyle olacaktı. Sanki seni görecekler, sanki senin hakkını verecekler. Yani o şirkette belki hakkı verilmeyebilir böyle örnekler var ama eninde sonunda bu fark yaratan insanların hakkını hayat veriyor. Hiç yani bununlamıcımı yok. Ama maalesef çoğumuz bu sürüye takılıp kalıyoruz. O önce çevre temizliği arkadaşlar. Çevrenizde sizi başarıya götürebilecek, ileriye götürebilecek insanlarla sarmanız çok çok önemli. Yani elbette eski arkadaşlarınız vardır hani kıyamıyorsunuzdur falan. Olabilir. Ama sizi ileri götürmezler. Çünkü çevremizin duygusu, çevremizin davranış biçimi bize çok hızlı bir şekilde yansıyor. Ve o yansıma bizim karakterimizi belirleyen bir konu. Maalesef çoğumuz çok şanslı çevrelerden gelmiyoruz bu konuda. Ben Ankaralıyım, Ankaralıların %95'i memur çocuğudur. Memur çocuğu olduğu zaman hep ailede, işte ben memur çocuğuyum, memurluk iyidir, maaşın iyidir, işte hayatının garantisidir vesaire duygusu vardır. İşte görüyoruz aldıkları memur maaş zammını alsan hayat garantisi. O yüzden bu insanların, bu %5'lik kesim bu topluluktan ayrı kalmayı beceren, o toplulukla iş yapabilirsiniz, o toplulukla tamamen kopun, kendinizi bir rahip hayatı yaşayın gibi bir iddiam yok. Ama bu topluluğun zehirli o içine alıp sürükleyen, vasatlaştıran duygusundan uzak kalmak gerekiyor. Birinci konu bu. Bunu sağlayamazsanız gerisini hepsi unutabilirsiniz. Siz alıp içine sürükleyecekler ve bunlar çok yakınızdaki insanlar olabilir. Arkadaşlarınız değil, aileniz de olabilir. Yani sizi vasatla sürükleyen. Ya ne yapıyorsun? O kadar çok çalışıyorsun da ne oluyor? Beni takip ediyorsanız YouTube dopamin detoksuna başladım. Dopamin orucuna başladım diye bir video yaptım. Yani öyle enteresan ki gelen yorumlardan bir kısmı hocam niye kendine acı çektiriyorsun? Ne gerek var? Ya öyle diyeceğine bir söz ya. Neden yapıyorsun bu? Nasıl fayda göreceksin? Ama aslında vasatlığa seni çekmeye çalışan şeyler. Çünkü, dopamin detoksu aslında biraz üzerinde duracağız. Müthiş performans artırıcı bir konu. Dördüncü i̇şte gündeyim şu anda. Bugün bile, yani dördüncü günde bile farkı hissetmeye başlıyorsun. Ama diğerlerinden biraz farklı olman gerekiyor. Bugün öğlen bir arkadaşımı yemeğe gittim, O yemek yedi, Ben yemedim, abi yemeyecek misin, emin misin falan dedi ve başladı bana yüklenmeye. İstemiyoruz böyle şeylere, gerek yok. Çünkü fark yaratmak böyle oluyor.